ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetli karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki Ey Rabbim bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememe ilham et. Benim nesimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tevbe edip sana yöneldim. Ve ben gerçekten Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan doğru bir sözdür. Ana ve babasına, öf size, siz bana öldükten sonra tekrar dirilip kabrinden çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir, diyen kimse, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dediklerinde, o, bu Kur'an, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.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 Dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Sadakallahü lansittir.